Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili Boğalar sizin için yılın en önemli aylarından biri Kasım ayına giriş yapıyoruz burcunuzda Dolunay'la beraber bir ay tutulması var Kasım'da Akrep Burcu'nda yeni ay var ay boyunca Mars yine ilişki evinizde Akrep Burcu'nda ilerleyecek Merkür ay boyunca büyük bölümünde yine Akrep Burcu'nda birlikte ilerliyor yani İlişkiler alanınızda e, bu ay özellikle öne çıkıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Hemen ayın başında 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı. 12 derece Akrep Burcu yeni ayımız doğuyor. E, Karşıt Burcu'nuzda yani ilişki alanınızda bir yeni ay enerjisi var. E, bu Uranüs'lü bir yeni ay. E, hızlı gelişmeler söz konusu, yeni tanışmalar, yeni kararlar. Ee, belki yeni teklifler, ikili ilişkiler e, olabilir evlilik konuları, belki arkadaşlıklar, tanışmalar, belki iş birlikleri, ortaklıklar, e, yakın ilişkilerinizle ilgili, özellikle ikili ilişkilerinizle ilgili önemli kararların, ama çok hızlı sürpriz gelişmelerinde olabileceği bir yeni aya giriyoruz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa sevgili boğalar. E, ve yükselen burcunuz yine 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın size çok daha güçlü etkileri olacaktır unutmayın ee, çok önemli bir yeni ay biraz Evet o Uranüs, e, sürprizler getirebilir ani gelişmeler beklenmedik durumlar biraz huzursuz edici stres stresi durumlarda yaratabilir ama sonuçta Aslında bu yeni ay bir tazelik de getiriyor hayatımızda ilişkilerle ilgili belki hayatınızda çok köklü değişimler de getiriyor ya da getirebilir yeni ay etkileri dolunaya kadar olan süreçte gündemimizi zaten oldukça meşgul edecek hemen yeni ayın ardından Merkür de akrep burcuna geçiyor ayın Yedisinden itibaren Merkür Mars birlikte hareket etmeye başlayacak. 10, 11, 12 Kasım Uranüsle Merkür Mars karşıtlıkları oldukça güçlü enerjiler veriyor. Yani burada işte o tanışmalar, belki hızlı kararlar ya da süre gelen evliliğinizle ilgili hiç beklemediğiniz bazı sürpriz gelişmeler ya da sizin hani ilişkinizle alacağınız bazı hızlı kararlar olabilir. Biraz tabii ki Merkür Mars orada tartışmaları fikir paylaşımını biraz mücadeleyi de getiriyor ee, mücadele edilmesi gereken konular da olabilir burada İ ilişkilerle ilgili veya eşinizle ilgili bazı önemli kararlar alacaksınız uygulamak için ee, bunlar hani güzel heyecanlı girişimler de olabilir hani birlikte evliliğinize yapacağınız bazı adımlar olabilir ya da iş girişimleri olabilir ortaklık konular olabilir özellikle e, Venüs'ün Oğlak burcunda olması ayın beşinden sonra Venüs de Oğlak burcunda dokuzuncu ev konularınız da bu ay içerisinde e, gündeme taşıyor. İşte belki bu anlaşmalar, sözleşmeler, işte e, ilişkiler, e, yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda eğitim konularında, akademik konularda. Veya hani birlikte yapılacak bazı seyahatler, geziler bu alanlarda da e, aktifleşebilir. Ve 19 Kasım'da ay artık dolunay fazına ulaşıyor. 27 derece e, Boğa Burcu'nda e, yılın son ay tutulmasını yaşayacağız. Ama bu Boğa Burcu'ndaki ay tutulması aynı zamanda önümüzdeki 2 yıl 2022 ve 2023'te yaşayacağımız Boğa Akrep aksındaki tutunmaların da ilki olacak önemli bir tutulma güçlü bir tutulma 27 derecede e, yükselen üzerinde Tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle Güneş burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa veya yükselen bu dereceniz 27 derece ve yakınlarındaysa tesirleri çok daha güçlü olacaktır e, birinci ev biraz beden demek fizik demek e, kendinizle ilgili konularda bazı hızlı gelişmeler var yani belki bir fiziksel bir değişim bir imaj değişiminde işaret ediyor olabilir Tabii ki bu e, tutulma uzun süredir kullandığınız bir imajı belki bir saç modelini bir giyim kuşam şeklinde değiştiriyorsunuz e, sağlık ve fizik konularına da dikkat etmekte fayda var genel sağlığınızla ilgili gündemler olabilir özellikle biraz daha boğa işte boy, boyun boğaz bölgesini daha çok, baş bölgesini daha çok işaret eder. Ve buralardaki e, sağlık sorunları ortaya çıkabilir veya var olan kronik sorunlar biraz daha gündeme gelebilir e, bunları da gündemde tutmakta fayda var yer değişimleri ilişkilerle ilgili olabilecek kararlar hayatınızda gerçekten e, mesela yaşadığınız yerde önemli değişimler yapabilirsiniz ilişkilerle de bağlantılı olma olası zaten ay boyunca önemli görünüyor evlilik ayrılık gibi konular taşınmalar kariyerle ilgili alacağınız bazı kararlar Yani bu ay tutulması sizi çok daha böyle bir başkaları tarafından fark edilir hale getirebilir ve hayatınızdaki gelişmeler gerçekten etrafınızdaki kişileri de önemli ölçüde etkileyebilir ee, güçlü bir tutulma ve bu tutulma geçtiğimiz Mayıs ayında başlamış bazı konuları tamamlayabileceği gibi bu tutulma önümüzdeki 2022 yılı 2022'de Nisan Mayıs dönemi ve yıl sonundaki Kasım dönemindeki bazı gelişmelerinde bir aşaması olabilir Örneğin yani geçti önümüzdeki yılla da bağlantılı bazı konularda hayatınızda önemli farkındalıklar ya da kararlar verebilirsiniz sevgili boğalar tutulma etkileri Evet yine Kasım ayında ortaya çıkabileceği gibi biraz daha uzun vadedir yıl sonuna kadar olan süreçte de gündemimizi yine meşgul edebilir Hepinize sağlıklı mutlu başarılı bir ay diliyorum hoşçakalın